Duruyalım. Set bir. Bir otomatik karaş kapısında aşağıda belirtilen şartları sağlayacak PLC programını yazıp sentürlerinde gerekli zaman açtırak sistem çalıştırınız. Problem bir. A. İleri, ileri buton basıldığında kapı ileri doğru hareket edecektir. İleri butonundan elimizi çektiğimizde veya kapı sevişin hatlarına çarptığında kapı duracaktır. B. B. Geri butonu basıldığında kapı geriye doğru hareket edecektir. Geri butona elimizi çektiğimizde veya sevişin hatlarına çarptığında kapı duracaktır. Tamam Soru bizim sevdiğim birinci sorusu ee, Basit bir garaj kapısı Butona basacağız Kapı açılacak buton elimizi çektiğimizde kapı duracak Eğer butonda elimizi çekmezsek Kapı açılmasını sürdürecek En son Açık noktadaki sınır hatlarına Çarptığında kapı devre dışı kalacak Ayrıca kapama içinde geçerli veya bu arada aşırı akım öncesi açma verirse Aşırı akım öncesinin vermiş olduğu açmadan veya arıza ithalarıyla da Motor ne olursa olsun duracak Şimdi bunu ilk önce parça parça halledelim ileri butonuna basacağız Motor ileri yönde hareket edecek İleri input ne? Sıfır sıfır sıfır İleri input Sıfır sıfır sıfır Sıfır sıfır sıfır input 0.0 ileriye basalım. İlerinin şey ne çıkışı? Q0.1 Q0.1 Gitsin. Q0.1 çalıştırsın. Burada butona bastığımız zaman Q0.1 evet. çalışacak. Butonlar çekersin mühürleme olmadığı veya set devresi olmadığı için Duracak. duracaktır. Yani bastığımız zaman çalışacak. Bıraktığımız zaman evet. duracaktır. Diğeri neydi? Geri içinde gerinin input ile 0.1 Q'su 0.0 geri. <gülüyor> Geriye basalım yani input 0.1'e aynı şekilde Q 0.0'ı geri yönde çalıştırsın. Bu bizim neydi? Gerimiz <gülüyor> Bu da gerimiz Yine burada da senkron ve mühürler olmadığı için Butona bastığınız sürece çalışacak. Butona elimiz çektiğimiz zaman duracak. Ola ki buton basılı kaldı. Elimiz butona basılı kaldı. Kapı son noktaya geldi. artık mekanik olarak gidebileceği bir yer yok. Burada kapının durması isteniyor. <gülüyor> Kapıyı durdurmak için ne yapacağız? kullanacağız. kullana yaz kullanmayız saatleri. Kullanmayız saatleri geri çift kesecek. O zaman benim kullanmış olduğum veya kullanıcığım artarı ne olacak? Kapalı. kapalısı olacak. Bu neydi? S. Bunun imputu ne? I0. I0. I0. 3. Aynı şey. Bırak. Aynı şey. İleri için de geçerli. 0.3 oldu. Evet. Input 0.3. Input 0.3. Hesap Şimdi ne oldu? Tamam. Yine geri üstünden örnek vermeye devam edelim. Geriye basıyorum. Geri kapalı. Sınır normalde kapalısı yani kapının e, kapanmasına veya geri gelmesine mani olacak bir noktada değil kapı. Kapı geri doğru hareketini Sınavların kapalı üzerinden ee, geri çıkış, şelajlendir, motoru geri yönde hareket ettirecek, kontaktör devreye girildi. Geri kapalıma sırasında veya kapının geri gelme sırasında sınavlarının kapı uyardı. Tamam mı? Sınavlarının kapı uyardığı zaman ne oldu? Normalde kapalı olan kontak uyarıldığı için normalde açık hale geldi. Normalde açık hale geldiği için ne? enerji akışını kesli ve geri çıkışı dolayısıyla motoru geri getiren kontaktör devre dışı kaldı. Tamam? Kapı olduğu yerde kaldı. Bundan sonra ben istediğim kadar geri butonuna basayım, geri butonuna basayım. Kapı sınır atanının üzerinde kaldığı için yani son noktaya geldiği için geri çıkışını çalıştırmayacaktır. Tamam? Aynı şey yine için geçerlidir. İleri çalışması için de motorun geçerlidir. Burada bir şart daha isteniyordu benden. Diyor ki aşırı akım bölesi açma sinyali verirse Aşırı akım bölesi açma sinyali verirse motorun dursun. Aşırı akım bölesi açma sinyali değil, ileri çalışırken de verebilir? Geri çalışırken de verebilir. O zaman Evet hem ileri de. Hem geride, evet. aşırı akım bu da bir input tanımış mıyız? Hayır. Buna ne diyelim? input 0.4 diyelim, input 0.4 diyelim. kullanmam gerek mi? Tamam, kapalı kullanacağız. Burada da kapalı olacak. Evet. evet. Kapalı kullandık. Ne oldu? Açma sinyali verirse uyarı olacak. Uyarıldığı zaman olacak? Açacak. İleri veya geride, çünkü iki network ve birden var, devre dış bırakacak. Burada başka bir sorunumuz var. O da şu. Yani, İleri-gerinin aynı anda devreye girme sıkıntısı. Bu şu, kapı arada bir yerde. Yani yeri de gidebilir, geri de gelebilir. Bu kapalı. Sınav atarlarının ikisi de kapalı. Ha. Eğer input 0-0'a basarsam <gülüyor> geri girecektir. Eğer yani input 0-0'a basarsam ileri girecektir, geri girecektir bu sefer. Yani ikisini eğer iki butona aynı anda basacak olursam ikisini de devreye alabilir. Ama bunu istemeyiz. Niye? Motorun devir yönünün değişmesi iki fazın yer değiştirmesidir. İki faz yer değiştirirken iki kontakları da devreye girerse iki faz kısa devre olacaktır. O zaman nedir olay? Yasalama kontaklarını yani birbirlerinin kapılarını önlerine koymak. Buna kuru sıfır nokta 1, buna da kür 0 nokta 0 temelde çalışması bu. Burada size şöyle bir şey sorayım. Bu benim sınıf anahtarlığı. Tamam mı? Biri ileride çarpıyor, diğeri geride çarpıyor. Bu da benim piyasi bir işe. Bunlar bir input'ları. Sorum şu. Ben sınır anahtarlarını eğer gerçek devrede, sınır anahtarının gerçek devrede açık kontaklarını, yani 13-14'lerini kullanacak olursam ne oldu? Kapı geldi, ileri sınır anahtarını uyardı, ters çizdi değil mi? İleri sınır anahtarını uyardı, kapandı, <gülüyor> P.R.C dedi ki, ah ileri çarptı kapı. Ne oldu? Normalde neydi onun ki? Normalde kapalıydı <gülüyor> içeride. <yani>. Uyandığı <Uyuyorduğun gülüyor> için açtı. Evet. Öyle değil mi? Evet, evet. Yani onu düzelteyim. İleri dedi mu na? Evet. evet. Sonra da geri dedik. Ve sınav atarım. Topu geldi sınav atlarına çarptı, sınav atlarımı uyardı. Tamam mı? Sınav atların eğer ben, eğer ben. ileri sınav ileri üzerinde anlatılımında. İleri sınav atların uyarıldığında, yani ileri burayı kapadığında. Tamam mı? Dedi ki, bu normalde topalıydı. Tamam mı? Üzerinden akım geçip ileri kontaktörünü çalıştırabiliyordu. Yani ileriye çıkış verebiliyordu. Uyardı. Uyarın diye bunun hafızalarını ne oldu? Bir oldu. Öyle değil mi? <gülüyor> hafızalarını bir oldu. Bunun hafızalarını bir oldu. Bu normalde kapalıydı. Açtı. Ve durdu. Şimdi devrede bir sıkıntı var. Sıkıntı şu. Bu sınır anaklarını... hattında bir kokukluk oluştu. Kablosu koptu. Klemenzden çıktı. Veya butonun buton kısmı, kontak kısmı sınavlarının kontak kısmı arızalandı. Kapı geldi. Kapı geldi. Çarptı. Ama kablo veya kontak arızasından klemenz arızasından dolayı bunun hafıza oranı veya klemenzine bir olamıyor. Sıfırda kalıyor. Öyle değil mi? Sıfırda kaldı. Sıfırda kaldığı için burada buradaki kontağı açmıyor. <gülüyor> devamı buradaki kontan burada sıfır olduğu için buradaki kontan devamı kapalı. Ama ne oldu? Bu ara Arakopu sona kadar geldi. Motor artık gidecek yer olmamasına rağmen kapıda kapıyı çevirmeye çalışıyor. Şansımız varsa aşırı akım rolümüzde. girer ve motor durur yanmadan. Bunu engellemek için ne yapmamız lazım? Bunu engellemek için limitlerde, bakın limitlemelerde, yani son noktalarda veya veya stop butonları durdurmalarda aslında dışarıda normalde kapalı kontrat kullanılır gerçek devrede. Bunu normalde kapalı yaptığımızı düşünün. Daha önce ben on çizeydim, ondan yalnız çizim. Bunlar normalde kapalı mı? Yani 21, 22 derece. Normalde kapalıları kullandık. Şimdi bakın ne oldu? Örneğin PRC programını değiştirmeyin. Oradaki hatayı göstereyim size. Şunu silelim. PRC, şurada da popuğumuz yok. Arızamız yok, normal çalışmayı anlatalım. PLC'yi ben yaptım, <gülüyor> öyle değil mi? PLC'yi run yaptığım anda buradaki kapalı kontak üzerinden geldi bu input'un 1 oldu. O input'un 1 olur olmaz geldi, içerideki kontağı ne yaptı? 1 olduğu için açtı. Öyle değil mi? Evet. Bu sefer ben ileri butonuna bassam da yine hani buradaki sınır aktığı kontağı açık olduğu için Çalıştıramayacak. O zaman bu bilgişimi görmedim. Peki şimdi ne yapmamız lazım? Input 0.3 sınır anahtarının kapağı şeyini, e, pontağını normalde açık seçmemiz lazım. E şimdi hocam normalden açık seçersek devre tamamlanmıyor. Evet şu halinde devre tamamlanmıyor ama gerçek devrede zaten bu piyasaya var yapar yapmaz Nasıl mı? PLC'yi yine yaptık mı? Hı hı. Run yaptık. PLC run yapınca bu plemenz enerjilerdi mi? Hı hı. Bunun değeri bir oldu mu? Olur. Onun değeri bir olur olmaz. Döndü. Buradaki impuls 0.3'ünü kapatık. Bakın şu anda artık ileri butona bastırmanla çalışmaya hazır. Butona basarsam yine normal çalışmayı yapabilir. Geldi sınır anahtarına çarptık. Sınır anahtarı uyarıldı. Sınır anahtarı uyarılır buradaki komutanı açtı mı? Açtı. Açtı. Evet. Kapalıydı. Uyarıldığı zaman açtı. Açınca bu girişim bu sefer benim sıfır. ne oldu? Sıfır oldu mu? Evet. Girişim sıfır olursa döndük buna. Bu normal neydi? Açık. Açıktı. Niye kapamıştı bu? Bir olduğu için kapamıştı. Şimdi geldik sıfır oldu. Sıfır olduğu için açtı. Yani limitlere veya son nokta görevini yaptı. Gelin kablo kopma veya krevens çıkma arızası gerçekleşirse ne olur? Motorun çalışıyor veya çalışmıyor. Çalışma esnasında veya dururken kablo kopuğu oldu. Şu hat ne oldu? Koptu. Bu hat kopunca bunun değeri <gülüyor> evet. sıfır oldu mu? Sıfır olduğu zaman burası Normalde açık mıydı? Açık. Evet. Açıktı. Sıfır olduğu için açık olacak mı? Evet. Olacak. Açık olduğu için ben ileri ne yapmayacağım? Çalıştıramayacağım. Yani motor son noktaya gelmese de, ileride son noktaya gelmese de, motor ileride son noktaya gelmese de, sınır anahtarına herhangi bir arıza gerçekleştiğinde, sınır anahtarı devre dışı kaldığında motoru ileri yönde ne yapmayacaktır? çalıştıramayacaktır. Şimdi böyle bir arıza karşılaştık. Basıyoruz motor ileri doğru gitmiyor. Bu arızanın nereden kaynaklandığını nasıl biliriz? Bunun yapılacak yolları şudur. Güvenliği aldıktan sonra kendinize yani kapağı, puan, açılığı, kapanır, başka bir sıkıntı olur kendinizi güvenliğe aldıktan sonra bakarsınız, ileri butonuna basarsın PLC ileri butonuna ait giriş yanıyor mu yanmıyor mu? Üstte plemenz görürüz görüyoruz biz bunların öyle değil mi? L <gülüyor> yanıyor mu yanmıyor mu ona bakarız. Yanıyor. Veya dönelim aşırı ömrölesinin kontağın bana arıza veriyor mu vermiyor mu? Ona bakarım. Tamam mı? Ha ondan sonra da gidelim sınır anahtarımı el ile uyarırım. Sınav atlarında elini uyarmama rağmen yani sınav kafayı o makara kafasını veya neyse artık, onu uyarmama rağmen input 03'de veya input 02'de LED yanmıyorsa veya sönükse, neydi, enerji verdiğim anda bu klemensin yanması gerekmiyor muydu? <gülüyor> ben, bu klemensin yanması sönükse gider switchle ile oynarım tamam mı? <gülüyor> Ha ondan sonra bir şeyin yoksa bilin ki ya switch'te Ya ara kablolarınızla bir sıkıntı vardır. Anlaşıldı? Soru soran var mı? Sor. Hocam sistemin neresiydi şurası? Hangi kasım yani hocam dediniz ya. Hani şurası PLC anladın mı hocam? Bu PLC'nin kremansı. Kremansı dedi. Şimdi bunlar şeylerde elinizde gözükmüyor ama e, Şimdi hazırladığımız notlarda bu sınır anahtarları nereye nasıl bağlanacak? Onların hepsi tek tek olacak. Yani buton nereye bağlanacak, sınır altı nereye bağlanacak? Onlar tek tek elinizde olacaksınız. Anlaşıldı Başka? Tamam. <gülüyor>